Diyeceksiniz ki insanlara gülünce bizi çok yumuşak, işte bak çok iyi diye hemen böyle suistimal edebiliyorlar. Öyleyse kaşlarımızı çatalım, sert duralım, çok daha böyle keskin olalım ki çevremizdeki insanlar da bizi az kullansınlar. Bu sefer bir bakıyorsun ki kızgın, sert, katı sokaklarda bir sürü insanlar gidiyor kaşlarını çarpmış bir şekilde. Oysa ki onlar dışarıda bunları yaptığı andan itibaren içeride bir sürü hormonlar, sistemler harekete geçiyor ve bir şekilde o kişi rol yaptığımış gibi yaptığı durum iç organlarına, hayatına, karakterine ve gerçekten huzuruna yansıyor. Oysa ki içerideki gülümseyi devam ettiren kişiler ise içeride kalpleriyle gülümseyen kişiler ise gözleri gülmeye devam ediyor. Gözlerinin içerisindeki ışık daha parlak, daha canlı ve hayata gerçekten bir gülümseme ile bakabiliyor. Peki bir insan hayata, dünyaya, çevresine nasıl gülümseyerek bakabilir? Nasıl içsel gülümseyebilir? Öncelikle olanı, hayatı, yaşamı, gerçekten ne kadar güzel ve ne kadar mükemmel olduğunu görebilmesi gerekir. Yani böyle ha <gülüyor> ha değil bu iş. Bıyık altından gülmek değil. Olanın mükemmelliğini ve muazzamlığını görebilmek. Hayatın ne kadar güzel bir aslında film olduğunu. Bir taraftan bir oyun ama bu oyunun ne kadar ciddi hatta ne kadar bazen şakacı olduğunu görerek gülümseyebilmektir içsel gülümseme. Hayata nasıl bakıyorsan, Nasıl akıyorsan, sana baktığım gibi bakan bir kainat var. Yani senden yansıyanı eğer sana yansıtıyorsa, sen olaylara ve hayata gerçekten içeriden bir gülümseme yolluyorsan, öyleyse eşyada, dünyada, hayatta sana gülümsüyor. Hatta gülümserken selam veriyor. Bazen doğa, bazen hayvanlar, bazen çiçekler, bazen ağaçlar. O ağacın orada olduğunu fark edip ona gülümsediğinde o ağaç seni orada fark ediyor. Herhangi bir canlı seni fark ediyor. Hatta kristaller ve birçok maddi, çok daha mekanik zannettiğin şeyler dahi, bazen kendi aracın dahi, ona sevgiyle, aslında o sevginin yansıması içerden bir gülümseme yolladığında, bu sefer diyor ki, evet, madem ki hayat ve kainat bir ayna, ben de ona ondan aldığımı yansıtayım diyor. Şimdi sen neyle buluşmak istiyorsun, ne yansısın sana, ne sana sunulsun, e tabi ki senden yansıyan, senin yansıttıkların, senin yaşadıkların sunulacak. Bir taraftan evet, ifade de seni bir yansıtman, duyguların, düşüncelerin de bir yansıtman, kılığın, kıyafetin, kendine verdiğin her türlü özen, senden çıkan birçok belki hareketler, davranışlar da bir yansıtma. Ama bunların içinde öyle bir tanesi var ki, o senin kalbinin dışarıya vurumu ki, bu senin gözlerinde. Yani sen aslında, dudaklarındaki gülümsemeyi gözlerinin içerisine koyabiliyorsan, dudaklarına o güzel tebessümü gözlerine yansıtıyorsan, gözlerinin içerisini o güzellikle güldürebiliyorsan, gözlerinin içerisi canlı ve neşeli bir şekilde bakarken, içerideki, kalbindeki, yüreğindeki sevgiyi, selam diye çevreye, dışarısı dediğin aleme verebiliyorsa, yansıtabiliyorsa, seninle buluşacağın ya da alacağın şey, hal, durum nedir? Tabii ki gülümsemedir. Hatta olumsuz bir hal ve bir durumla sana yaklaşan bir insan dahi, belki art niyeti olsa dahi, senin kalbindeki ya da içerideki o sevgiyi, o güzeli ve güzelliği gözlerin içerisinden görecek. Gözlerin içerisindeki sevgi yansıdığında ve tabii ki onun içindeki sevgi yakacaksın ve sevgiye aktığında o da sana bir şekilde, davranışı ya da ezberi farklı şekillerde olsa bile, İçeriden sana o sevgiyi gönderecek. Çünkü kalbinin aynası gözlerindedir. Şimdi bir bak. Herhangi bir hayvanın, herhangi bir canlının, hatta insanın bir küçüğüne ne kadar böyle şefkatle yaklaşıyorsun. Bir anda ona böyle sevgiyle akıyorsun değil mi? Onun gözlerin içerisindeki o kalbinden yansıyanı görüyorsun. Ve bir bebeğin gözlerine baktığında gerçekten ışıl ışıl o yüreğindeki sevgiyi görüyorsun. Bir kedinin, bir köpeğin de öyle. Herhangi bir canlının da öyle. Her türlü o bir filin kaplının aslana bile bakıyorsun. Yavrusunun gözüne baktığın zaman ne kadar sevimli olsa o büyüdüğünde nasıl bir hallere gelebiliyor. İşte sen de şimdi nasıl içsel olarak gülümseyebilirsin? Gülümsemeni nasıl hayatına, yüzüne, davranışlarına yansıtabilirsin? Bu şu demek değil. Ha öyleyse biz... Her bir kişiye, diyelim ki, davranış olarak da bunu gösterecek. Tabii ki nabza göre şerbet vereceksin. Kendini koruman gereken yerde koruyacaksın. Gözlerin içindeki ışıltı devam ederken, tabii ki bulunduğun yer, şekil ve ortamda ona göre kendi alanlarını muhafaza etmek, korumak ve çeşitli insanlara göre de belki bazen kulak çekerek, bazen sevgi ve şefkat sözcükleriyle davranabilirsin. Bunlar realitedir. Realiteye, hani, aa, hayır ha, illa her yerde güleceğiz, kahkahatacağız değil. Çünkü her tebessümün arkasında da aslında zaten tabii ki bunun diğer alanları da vardır. Çünkü olanın içerisinde aslında gördüğün her şey senin realitenin için çok güzel gibi görünmese de aslında her bir tanesi bir ihtiyaçtır. O anda insan olarak duygularına yeteri kadar belki olumlu gelmese de evet orada belki tatlı bir hüzün olabilir. Ama o hüzünün ardında da yine bir bilgi vardır, bir bilgelik ve o kişinin ya da seyrettiğin belki bir rahatsızın, bir hastanın, bir kaybolan bir insanın dahi ya da bu sen de olsan o kaybedilenin arkasında bir bilgelik vardır, bir bilgi ya da fayda ve kazanç vardır. İşte bu ikisini aynı anda görmek orada hayatın içindeki oyunu fark etmektir. O oyunun içindeki senin kendi oyunu görmektir. Senin imzanı görmektir. O en dışarıya, uzağa koyduğun konu ve olayın içinde bile bir bakarsın ki senin bir sözün, bir halin, bir tesirin imzası vardır. Ve gülümsersin. Nerede? Ne zaman ben bunu yaptım? Ne zaman çağırdım? Evet ama çağırdım. Eğer çağırdıysam bir ihtiyaç vardı. Faydam vardı. Ve tabii ki benim o bütünsel varlığım, beni benden daha iyi gören ve tanıyan tarafım onun altına bana bir ifadeyle imza attırmıştır. Buna da gülümserim. Hayatın güzeline, güzelliğine belki secde etmektir bu. Diklenmeyi bırakıp belki onurlu bir secdedir bu. Bu secde dışarıya eğilmek değil, kalbinin önünde gerçekten kalbinden gelen sevgi ve şefkatle eğilebilmek, selamlayabilmek ve içindeki güzeli, güzelliği gülümsemen ile hayatındaki yansımaları yansıtabilmendir. Sevgilerimle gülümseyelim. Gülelim. Hayatımızda gülümseyenler çoğalsın. Hoşçakal.